Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar yeni sorumuzdayız bakalım ne diyor bu şimdi bir oranlar vermiş önce bu oranları yerleştirelim bakın şununla başlayalım dc ce'nin dört katıymış yani ben buraya bir k dediğim takdirde şurası dc dediğimizin tamamı dört kaymış o halde buraya da üç k kaldı diyebilirim Tabii ki dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarları eşit buranın da toplam dört k olduğunu biliyorum. Şimdi şunu yerleştirelim. Diyor ki AB de AD'nin iki katıdır. O halde AD'nin de 2K olması lazım ki AB bunun iki katı olsun. Buna göre kotanjant alfayı soruyor. Bakın ben şuradaki açıya B diyorum ve şunu biliyorum. Bana kotanjant alfa'yı soruyorsun. Eyvallah da. Ben alfa'nın dik üçgen içinde olmadığını gördüm. O halde ben kotanjant B'yi bulayım. Yani kardeşini bulayım. Hatırlayın bunlara ben abi kardeş demiştim trigonometri konu anlatım videosunda. Ve abi ile kardeşe Kotanjant ailesi pozitif yaklaşmıyordu. Ayrımcılık yapıyordu ile kardeş arasında. Birine pozitif yaklaşıyorsa diğerine negatif yaklaşıyordu dostlarım. Yani biri artıysa diğeri negatif olacaktı. O halde ben kotanjant B'yi bulup eksiyle çarparsam kotanjant alfayı da bulmuş olurum diyorum. Hadi kotanjant B'yi bulalım. Çünkü kotanjant B, bakın B bir dik üçgen içerisinde. Komşu bölü Karşı olacaktı arkadaşlarım. Komşu bölü karşıdan 3 bölü 2 çıktı. Kotanjant B. Tabii ki bana kotanjant B'yi değil neyi soruyor arkadaşlarım? Kotanjant alfayı soruyor. Bu bizim abimiz. kardeşide de ne olacak? Bunun eksilisi olacak. Eksi 3 bölü 2'dir aradığımız cevap diyebiliriz dostlar. Evet hadi bakalım buna da gömdük. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gobeller.